Herkese merhaba arkadaşlar, bugün e, sizler için 6 tane maç hazırladım. Dün videomuzda paylaşmış olduğumuz 7 tane maçın 3'ü geldi. Yani çoğu maç ters bitiyor arkadaşlar, üst beklediğimiz maçlar maalesef, maalesef diyorum ters bitiyor. Yani üst diyoruz, alt bitiriyorlar, istedikleri gibi bitiriyorlar. E, Trabzon-Galtasaray maçı mesela. Ben almamıştım bülteni. 2-0 bitti. <gülüyor> Yine Fulham-Shothampton maçı alt bitti. Chelsea e, favori çıktığı maçta 3-1 yenildi. Zul Tavaregen 1.5 üstüne almıştık bir kuponumuzda. Maalesef 1-0'da bitti. 1-0 kaldı arkadaşlar. Logan Ostend maçına 2.5 üst karşılıklı gol var ve bu maç ters bitebilir dedik. Birden 2 bitti. Tabii ki bütün maçları bileceğiz diye bir kaide yok. Her videomda söylüyorum. Yine söyleyeceğim. Aklınıza yatarsa oynayın arkadaşlar. Maç verdiğim tahminler aklınıza yatıyorsa oynayın. Aklınıza yatmıyorsa hiçbir şekilde bültene almayın. 6 tane maçımız var. Yine yüksek oran. Ve 4.52 oranlık bir kuponum var arkadaşlar. Tabii ki aklınıza yatarsa oynayınız. Yine canlı tahminlerde çok yanıldık arkadaşlar. Tutturamadık. 3 kupon paylaştım. 3'ü de yattı. Bilmiyorum. Çok farklı bir gündü. Kaybettiğimiz zaman da kaybettik diyoruz. Kazandığımız zaman da kazandırdık diyoruz. Kaybettik kuponumuz yattı yapacak bir şey yok maalesef bu yüzden yüksek basmamanızı öneriyorum ve analizlerimize geçiyoruz arkadaşlar ilk maçımız Türkiye Süper Ligi'nden saat 13.30'da başlayacak Gaziantep Alanya spor maçı açımızı bulalım arkadaşlar maç şu an ekranda açılış oranı 2.60 3.32 Şöyle göstereyim. 2.60 3.30 2 arkadaşlar. 2.60 3.30 Başka bir detay göstereceğim size arkadaşlar. Şu an ee, maçımız karşılıklı gol var ve 6 gösteriyor. 0'dan 1 bitebilir diyor bize maçımız. Yalnız ben bu maça farklı bir e, şey aldım arkadaşlar, bahis aldım. Evin bir buçuk üstünü aldım. Yani Gaziantep bir buçuk gol atar. Yani iki gol atar. Oranı da gayet süper. 2.10. Dileyen Gaziantep galibiyetini alabilir. 2.40. Zaten e, 2.60'dan 2.40'a düşmüş arkadaşlar oranı. İddia da bunun bilincinde, bunun farkında. Maçı sıfırdan bir de değerlendirebilirsiniz. Sıfırdan bir oranı 5.50. <gülüyor> Gaziantep'in bugün yani yarın kaybedeceğini düşünmüyorum. Yani en azından benim fikrim bu. Tabi siz Alanya kazanır diyorsanız direkt iki oynayın, oynayın. Ona bir şey diyemem. Bu bir tahmindir arkadaşlar. Umarım yanılmaz bizi. Umarım e, bütün maçlar yazdığımız gibi gelir. Bazen istediğimiz gibi gitmiyor maçlar. E, zaten sürekli tuttursak arkadaşlar iddia çöker. Herkes tuttursa. Yani kaybetmeye, e, sistem kaybetmeye odaklı arkadaşlar. Yani i̇ddia size bir verir, beş alır. O şekilde düşünün. Bu yüzden yüksek oynamayın diyorum. Bütün videolarımda yüksek oynamayın diyorum, yüksek basmayın diyorum, sizi yüzecek miktarlardan uzak durun diyorum. İkinci maçımız Belçika Pro Liginden Antwerp-Charleroi maçı. Maçımızı bulalım. Şurada arkadaşlar 182.953. 18295 3. Maçımız karşılıklı gol var arkadaşlar. %100 diyor bize. Ee, Excel. Tabi biz sadece Excel'e vurmuyoruz. Geçmiş maçlarına bakıyoruz. gol ee, Geçmiş maçlarına baktığımız zaman karşılıklı gol var. Ve şuradaki Golleri hesaplıyoruz arkadaşlar. Ona göre bahis alıyoruz, aldırıyoruz. Yani e, iddia sistemi de bu şekilde çalışıyor biliyorsunuz. Karşılıklı gol var oranı 1.60. Aklınıza yatarsa karşılıklı gol varını alabilirsiniz bu maçın. İki takımdan da gol bekliyorum. İkinci maçımız da bu şekilde arkadaşlar. 3. maçımız yine Türkiye Süper Lig'inden. Şöyle bülteni göstereyim arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz. Bültende çok az sayıda maç var, pardon. İtalya Serie B var, Portekiz 2. Ligi var mesela. Suudi Arabistan Pro Lig var. Ya yani Katar, Yıldızlar Tunus var. Yani çok az sayıda e, lig var ve maç var arkadaşlar. Yani çok maç var da bizim takip ettiğimiz maçlar yok. Takip ettiğimiz ligler, takip ettiğimiz takımlar yok. Onu demeye çalışıyorum. Bunlar benim Bülten'de seçmiş olduğum maçlar. Tabii ki aklınıza yatarsa o şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet, Denizlispor Ankara Gücü maçını e, analizini yapalım. açılış oranı arkadaşlar 2 3 2.90 2 3 2.90 Yine karşılıklı gol var ve üst beklediğim bir maç arkadaşlar. Yalnız bu maça da ben farklı bir tercih aldım. Denizlispor'un 1.5 üstünü aldım arkadaşlar. Sizin de aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Yani Denizli 2 gol atar diye düşünüyorum. Yani bu şekilde de değerlendirelim. Bakalım nasıl gidecek. Yani çünkü üst diyorsunuz maçı 2-0'da bırakıyorlar. Karşılıklı gol var diyorsunuz 3-0 yapıyorlar. Ee, takım gollerine yönelmek daha mantıklı bana göre. Yani takım gollerinde e, bayağı başarılıyız. Öyle söyleyeyim size. İnşallah yanıltmaz bizi. Bir sonraki maçımız arkadaşlar. Utrecht-Aze Altmar maçı. Hemen o maçımızı da bulalım. Evet. Utrecht-Altmar maçı. 2 40 3 arkadaşlar. 2 40 Bu maçta karşılıklı gol var arkadaşlar. Biliyorsunuz son zamanlarda Hollanda ve Norveç'teki İngiltere Ligi hep alt bitiyor maçlar. Bu pandemiden dolayı, hastalıktan dolayı, sakat cezalıdan dolayı. Maalesef maçlar genelde alt bitiyor ama bu maçı alabileceğimiz en güzel tahmin karşılıklı gol var. İki takımdan da gol bekliyorum. 1.40 orandan değerlendirebilirsiniz bu maçı da. Evet, bir sonraki maçımıza geçelim. Başakşehir Kasım Paşa maçı. Bu maçın analizini yapmadan önce arkadaşlar, bir önceki maçta Başakşehir biliyorsunuz Fenerbahçe'ye kaybetti, hakemin kötü e, yönetiminden dolayı. Ben e, takım tutuyorum da hangi takımı tuttuğumu söylemiyorum. E, yalnız hakemlerin etkisi çok arkadaşlar maçı. Hakem istese maçı al bitiriyor, istese üst bitiriyor. Yani vereceği iki tane penaltıyla üste taşıyor maçı. Ve geçen maçta gördük. Başakşehir e, hakikaten oyunuyla çok iyi e, gidiyordu. Maalesef hakemin etkisiyle ve kırmızı kartlarla e, maalesef doğradı Başakşehir'i öyle diyelim. Evet analizimizi yapalım. Yani demem o ki hakemler siz ne kadar analiz yaparsanız yapın bir maça el atılmışsa yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Öyle söyleyeyim size. Evet, açılış oranına bakalım arkadaşlar. 1.45 3.94. 1.45 3.94. Bir önceki maçta Kasımpaşa zaten Gaziantep'e 4-0 yenildi. Yine karşılıklı gol var ve üst arkadaşlar üst. Ee, beklediğim bir maç. Yalnız ben bu maça da farklı bir tahmin aldım. Mas sonu birini değerlendireceğim. Bigponumda 1.42 orandan sizin de aklınıza etiyorsa o şekilde değerlendirebilirsiniz. Takım golü 1.5 üstünü açmamışlar. 2.5 üstünü açmışlar arkadaşlar. 2.5 üstü de biraz risk taşıyor. Hani maç 2-0'da kalırsa kuponumuz yatmasın diye maç sonucu 1 aldık. Bu tahminde de. Ve son maçımız Wolverhampton Tottenham. Açımızı bulalım. Evet açılış oranımız 3-3-1.90 şurada görüyorsunuz 3-3-1.90 yine karşılıklı gol var ve üst beklediğimiz bir maç arkadaşlar yalnız bu maça da ben farklı bir tahmin aldım. Tottom'un 2 gol atacağı yani 1.5 üstü bu şekilde ee, tahminlerimizi değiştirelim. En azından 2-0'da kalırsa e, üzülmeyelim diye. Tottom'un 1.5 üstü 2.15 oran yapıyor. Bu şekilde de değerlendirebilirsiniz bu maçı. Kuponumuz arkadaşlar Gaziantep, Alanya, Ev 1.5 üst, Wolverhampton, Tottenham, Dep 1.5 üst, toplam 4.52 oran yapıyor. Maçlarımızı ve kuponlarımızı değerlendirecek olan arkadaşlara bol şans diliyorum, bol kazançlar.